Hepsi benim suçum üzgünüm İçim yağmurun dinmediği bir güzgünü Ben bu dönek dünyaya küskünüm Bugün de sensizlik kaplıyorken üstümü Yazmak istedim sadece yazmak Mezarı biraz daha ellerimle kazmak Her gece anılar sil baştan başlar Gözlerimin çukurlarına damlayan yaşlar Güzel bir duygu, yaşlanmak aslında Ama hatıralar yaşlanmaz aklında İlk günkü kadar duru, gözlerin kuru Keşkem de sensin, iyiyim affım da budur Beni unutma, yine gülümse Yarınlara umutla Beni unutma, biz unutma Sen gülümse Ağlasın bulutlar Geldi seçim vakti belki benim vadem doldu Yerimi matem aldı sonrasında hüzün doğdu Göz çukurlarımda biriken suyla güzümü boğdum ve düşman oldu hatıralar ellerimde soğudu Onca beyaz hatıranın karanlıkta hatırı kanır kaldır beni Yerden ve çekme çek be kadın Böyle sıcak namluya inan kafama dayamadım Ölüm yakın olsa da geriye doğru sayamadım Her gün farklı en biraz daha delirdim Dinlediğin ciğerlerimin haklı isyanı Belki buydu pis yanım, eksiğimi tamamladı En azından özmesine gidip yüklem olmadım Ayırdığım sayfalarıma ihanetini gizleme Yaz yeter ki öylesine, her dakika, her saniye zulüm gibi Belki dünüm gibi, belki bugün gibi bedeli ödemek istedim ve bitirdim bir ölüm gibi